Karma nasıl oluşur? Hani şarkıları yapıldı, bir sürü yerlerden konular duyduk. Kaderle bağlarını duydunuz. Ve birçok kişi özellikle hani uzak doğu ile ilgili çalışmalar yapanlar, yoga, meditasyon ya da uzak doğu dinlerinin bazı sistemleri inceleyen kişiler ya da astroloji biliminin içerisinde olan kişiler çeşitli şekillerde karma bilgisiyle karşı karşıya geldiler ve bunun ne olduğu ile ilgili de detaylı bir çalışma yapalım, aktaralım istedik sizlere. Şimdi arkadaşlar, her birimiz diyelim ki bir gün yaşıyoruz, değil mi? Ve o bir günü yaşarken bir önceki günden aktarılanlar var. Yani sabahleyin siz bir güne doğduğunuzda, uyandığınızda Evet yepyeni bir gün, o günün tarihi, enerjisi, her şeyi bambaşka ama diğer taraftan dünün o sabahta bir izi var. İşte sizler de bu dünyaya anne karnından ilk doğarken dahi dünün iziyle doğuyorsun. Yani geldiğin alemlerin, dünyaların, sistemlerin, enkarnasyonların çeşitli iziyle sen buradasın. Çünkü tek gerçekliğin senin burada annenin karnına başlamıyor. Ve aynı şekilde burada diyelim ki bu bedeni terk ediyorsun, ölüm dediğimiz hal gerçekleşirken de sen yeni bir güne giderken de sıfır kilometreye gitmiyorsun, buradan aldıklarınla gidiyorsun. Peki sen dünden bugüne ne taşıdın? Dünden şimdi diyelim ki bugüne aktarabileceğin sınırlı şeyler var değil mi? Yani dünkü yemeğin ne kadarını aktarabiliyorsun? Damağında bir tadı kalıyor. O tadı da eğer oradaysan alabildin ve onu buraya aktarabiliyorsun. İşte o buraya aktarabildiğin tadın adı karma. Diğer taraftan bir sürü orada durumlar yaşadın, bir sürü olaylar vardı, kişiler vardı. Onların hiçbir tanesini alıp da sen bugünü aynı şekilde getiremiyorsun. Onlar da yeniden kendi aldığı tatlar, bilgi ve farkındalıkla burada oldular. Öyleyse aslında sen bu hayat içerisinde sadece tat ya da tesir biriktirip tesir ya da hal taşıyabiliyorsun başka bir yaşayacağın hale, duruma ya da başka bir dünyaya, başka bir aleme geçişe. Hatta cennet ve cehennem dediğin hale bile duruma ya da mekana dahi sen buradaki hallerini taşıyabiliyorsun. İster buradan odunlu topla götür, kendini yak vicdanınla ya da buradan cennetinin çiçeklerini, güzel sularını, şerbetlerini topla git. Yine sen bunları kendi halinle yapacaksın. Peki öyleyse karma nasıl oluşuyor? Şimdi bir taraftan bu dünyada, bu hayat içerisinde yaşadığın çeşitli hallerin, durumların bir nesi var? Aslında bir yemeği var. Bu yemeğin sana sunulduğu yer öncelikle rüyaların. Rüyalarının içerisinde aslında bunlar varlığını ve ruhuna bir e-posta yapılıyor. Bak diyor, Ünal bugün bu yemekleri, bunları vesaireleri yaptı. Bu günlük aktarım. Ama bir de bir hayatlık aktarım var ki bu hayatlık aktarıma da bir ömür diyoruz. Ömrün de aynı zamanda bir e-postası gidiyor. Bu hayatı, bu ömrü Böyle yaşadı. Şimdi tabii ki sen bir şekilde, bir hayata, bir dünyaya doğdun. Doğduğun bedenin de bir hayatı var. Yani bir karması var. Şimdi geldiğin fiziksel karmayla senin varlığının ve ruhunun karması normalde farklı. Yani senin bir sürü alemlerden edindiğin ve öğrendiğin bilgiyle geldiğin diyelim ki dikey bir karma. Diğer taraftan burada soyunun, ceddinin, dedelerinin, nenelerinin yaşadığı hal ve durumlarının sana aktarıldığı durumun da bir karması var. Değil mi? Hani dede yedi ekşeriyi torunun dişik amaçtı diyorsun. Değil mi? Bu bir karma. Evet. Ve Geçmişten geldiğini zaten zannediyorsun. Oysa ki öyle değil. Zamanı kaldırdığımız zaman gelecekten ve geçmişten demek ki buraya öncelikle aktarılıyor diyeceğimiz bir karma var. Buna genetik yapılar, metagenetik yapılar, şimdi bunlara epigenetik vesaire gibi isimler veriliyor. Evet genler de yaşıyor. Hatta geçmişte ve gelecekte bunlarla bağlar kurabiliyoruz. E fiziksel olarak aldığımız karmaların içinde bazı rahatsızlıklar, sağlık, işte duygular, düşünceler, yaşanmış olayların bilgileri de aktarılıyor. Fiziksel bir karma olarak da geliyor. Peki ruhsal karma olarak sana ne aktarılıyor? Değil mi? İşte bunu da dikey, yani yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru böyle bir çizgi olarak düşünün. Birisi ruhsal karma bir tanesi de fiziksel karma yani beden ve soy olarak aktarılan karma secerilerimiz şimdi biz bu artının ortası olarak şimdi soru hani şimdi şu anda en çok bahsedilen konulardan bir tanesi yani bunların hiç bir tanesi senle başlamadı doğru mu doğru senle başlamadı senin nenen var annen var bilmem ne var sana doğru bunlar aktı evet şimdi bir tarafıyla doğru tamam da Şimdi burada bir de dikey karma var. Ve bu dikey karmaya göre de aslında her şey benimle başlıyor. Yani geçmişten dolayı bugün değil, gelecekten dolayı bugün değil, bugünden şimdiden dolayı bir geçmiş ve geleceğin oluşum ve yaratımı var. Öyleyse her şey aslında an içinde benim mamla başlıyor. Ben ne yansıtıyorsam. Öyleyse dedemin ekşi erik yiyeceğini de burada oluşturan benim, torunumun da yaşayacağı halin ve durumun belirleyicisi burada benim. Yani zaman ve mekan kesişmesi olarak öncelikle tam da burada her şey oluşuyor ve bu ihtiyaca göre aslında 360 dereceye ya da küresel bir bakış açısına her türlü hal ve durum yansıtılıyor. Ve sen eğer gerek ruhsal olarak getirdiğin ışık zincirlerini ya da halatlarını ya da geçmişten, gelecekten buraya getirdiğin o ışık halatlarında çeşitli kırılmalar, eğrilmeler olduysa buradaki hayatında çeşitli travmalar, zorlanmalar ya da yokuşlar meydana geliyor. Doğru mu? Doğru. Diğer taraftan sen burada bulunduğun yerde bunları temizleyebildiğinde geçmişe doğru, geleceğe doğru, ruhsal geçmiş ve geleceklerine doğru da bu ışık alanlarını temizleyebildiğin gibi anneanneni, dedeni ve torununu da şifalayabilme hakkına sahipsin. Evet bunları aile dizilimi dahil, işte çeşitli matematiksel sistemler, şifa yolları ve yöntemleriyle görüp bakabiliriz. Ama diğer taraftan merkez sensen sen kendinde görüp fark edeceğin ve idrak edeceğin halle bunların da üstesinde ve ötesinde bir şekilde bütün bunları iyileştirerek buralardaki ışık kırılımlarını şifalandırabilme hakkına sahipsin. Öyleyse aslında her birimiz karma dediğimizde an içinde karmanın yaratıcısı olduğumuzu görebilmemiz önemlidir. Her ifademizle, her sözümüzle Düşüncelerimizle ve duygu yansımalarımızla, hayat aynasını anbean yansıttıklarımızla biz varız ve tamamlanıyoruz. Diğer taraftan, bu, bu da doğru bir bilgi, diğer taraftan geçmiş beni, dün beni buraya getirdi, evet dünden dolayı ben buradayım, bu karma var. Ben gelecekten dolayı, gelecekte yaşadığım ve yaptıklarımdan dolayı da bugün buradayım. Doğru mu? Evet. Bu da bir karma. Alemler ötesi bir sürü hayatlar, bir sürü deneyimlerle gelen bir ruhum, bir varlığım ve benim bu alanda da bir karmam var. Ve gittiğim, gelecekte edindiğim bilgilerin yansımaları da burada var. Öyleyse bütün hayatların bilgisi benim bir günümün bir anımın içerisinde var ve o anın içerisine ne kadar girebiliyorsan o anın içinde ne kadar var olabiliyorsan o anın içerisinde sen bütün karmalarını görebilir, sezebilir ve buradaki öncelikle kırılmaların senin ne faydana olduğunu görebilir icap ediyorsa bunların iyileştirilmelerini, şifalandırmalarını yapabilme hakkına sahipsin. Diğer taraftan bu karmaların iyileştirilebilmesi, sana daha faydalı hale getirilebilmesinin bir ön koşulu vardır. Bunlara müdahale ettiğinde, hadi gel bunları değiştirelim, eğelim, bükelim bilmem ne dediğinde tam da tersine bulut iki katını artar, Burada yağacağına gider başka bir yerde, başka bir alanda yine başına yağar. Bedendeki karmayı iyileştiriyorum dersin duyguda. Duygudaki karmayı iyileştiriyorum dersin ilişkilerinde, düşünce ya da ruhsal manevi hayatında bir bakarsın ki o yağmur bulutları üzerinde sana doluyu, karı, şimşekleri yağdırıyordur. Peki öyleyse nasıl bir şekilde biz bu karmanın iyileştirilmesini yapabiliriz? Önce... Getirdiğimiz, şu anın içine taşıdığımız karmanın bize olan faydasını seçimin içindeki bilgiyi ve bilgeliği almakla bu mümkündür. Eğer o faydayı göremiyorsak, bana hizmetini göremiyorsak, vay annem şöyle yapmış, dedem böyle yapmış, onlara kızma, öfkelenme gibi herhangi bir hal ile davranıyorsak, bak görüyor musun işte ben de başlamadı zaten bunlardan dolayıymış diye, geçmişle bu sefer bir çatışmaya giren kişilerse bunun iyileştirilmesini değil daha da geçmişe kendini hapsedeceklerini hatırlayacaklar. Öyleyse evet bir sürü hayatların, bir sürü deneyimlerin bir buradaki temsilcisiyim. Ben bir varlık olarak bir sürü bedenlerin, bir sürü hayatların, bir sürü alemlerin, alemler içerisindeki Seyahatlerin buradaki yolcusuyum değil mi? Yolcu kitabı da bizi bunu anlatıyor ne kadar güzel. Ki daha orada yolculuğa başlıyoruz. Ve bu yolculuğu, bu yolculuğun içerisinde ne kadar kendini tanıyabiliyorsan, karmanı ne kadar görebiliyorsan, karmanın sana faydalarını, tatlarını ve lezzetlerini kabule geçebiliyorsan, işte o zaman sana bir anahtar veriyor. Yolcu kitabındaki dördüncü kapının anahtarı geliyor orada. Ve diyor ki, şimdi eğer istersen bunları faydana, iyiye, iyiliğe hizmet edebilmeye, iyi hissedebilmek üzere değiştirebilme, dönüşebilme hakkını sana verir. İşte karma temizliği dediğimiz şey aslında buradaki senin uyanışındır. Yani yaşadıklarının sana hizmetini görerek o hizmeti alarak uyanabilirsin ve bu uyanış karmalarının artık etkisinden özgürleşebilmek, kurtulabilmek ve seni yeni baştan imar edebilecek bir hale getirmektir. Bu bir nevi bir kıyamdır. Bir kıyamettir. Ve sen her güne, her yeni güne aslında bir kıyam için uyanırsın. Bunun için dirilirsin. Bunun için bir diriliğe, dirilmeye geçersin. Öyleyse her birimiz kendi karmalarımızı temizleyelim, iyileştirelim. Karmaların bize olan hizmetlerini görerek, alarak kaderimizin neden nasıl oluştuğunu, hayatın matematiğinin kaderin matematiğiyle nasıl birbirinin içinde olduğunu ve olanın ne kadar mükemmel olduğunun seyrinin selamlaşmasında alalım. Selamlar, sevgiyle kalın, hoşçakalın.